Selam arkadaşlar bugün Cüceva toz yavrularını küp içerisinden alıp yavruluğa ekleyeceğiz bunları yaparken sizlere de göstermek istedim aynı zamanda Küp içerisindeki yumurtaları şimdi Kovanın içerisine boşaltacağız oradan da yavruluğa alacağız Evet gördüğünüz gibi bir kovanın içerisine suyu ekledim akvaryum içinden almış olduğumuz sudan ve küpü akvaryumdan çıkartıp suyun içerisine burada boşaltıyorum arkadaşlar küpün içerisinde yavrular yapıştığı için birkaç sefer böyle suyun içerisine bandırıp ya böyle biraz çalkalamanız gerekiyor gerekirse içini komple boşaltmamız gerekiyor bu şekilde Evet yavruların hepsini boşalttık. Küpün içinde şu an erkek damızlık vatozumuz var. Evet burada da arkadaşlar şimdi yavruların hepsini suyun içerisine boşalttım. Buradan yavruluğun içerisine alacağım yavruları. Yavruluğun içerisinde biraz keseleri tamamen döküldükten sonra biraz kendilerine geldikten sonra da küçük akvaryumun içerisine bırakacağım. Bu şekilde yavruluğun içerisinde. Bu ilk gün arkadaşlar bundan sonraki aşamada yani bundan sonra videonun devamında ikinci gün üçüncü gün olarak da gün gün birkaç gün ekleyeceğim vatozların gelişimini. Videonun sonundaki gün gün bölümünden oradan izleyebilirsiniz diğer günlerde ne boyutlara gel, yani nasıl geliştiklerini. Bir farklı videoda görüşürüz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız sevinirim.